Mesela bir Müslüman, kendi çocuğunu İslam'a göre yetiştirmesi lazım. Bugün Türkiye'de bu mümkün mü? Yani Milli Eğitim'in mesela okulu diyor ki, biz layık bir bireyi yetiştirmek için açtık bu okulları. Senin bildiğin gibi İslami eğitimde, İslam'ı öğretimde veremeyiz. Biz layık bir bireyi yetiştirmek için açtık bu okulları ve o şekilde yetiştireceğiz diyor. Bir Müslüman böyle bir okula çocuğunu gönderebilir mi? İslami bir eğitimle beraber İslami de bir hüküm istiyor, İslami bir yönetim istiyor ise e bugünkü sistem de bunu bize vermiyor, böyle bir şey mümkün mü? İslam kendi mahkemelerinin olmasından ve bir Müslümanın kendi mahkemelerine, İslam'ın Kur'an ve sünnetle hükmedilecek mahkemelere kadıya gitmesinden bahsediyor. Bugün böyle bir şey mümkün mü? O halde bu sistemin bize bahsettiği din özgürlüğü nerede kalıyor, nasıl olacak? Size sizin istediğiniz şeyi vermeyerek din özgürlüğü verdiğini iddia etmesi, toplumu ahmak yerine, aptal yerine koymaktır. E bundan dolayı böyle camiler Allah'ın razı olduğu camiler mi yoksa layık sistemin razı olduğu camiler mi olur? Ahlaki bir sorun var mı Türkiye toplumunda? Ya, Türkiye toplumunda şu anda ahlaken e, çok iyi durumda değiliz. Ahlaken e, toplum olarak insanların gidişatı çökmüş durumda. Her her yönden çökmüş durumda. İnsanların şu anda gidişatı iyi değil yani. Peki nasıl düzelir bu konu hakkında ahlaki bir sorunların önüne geçebilmek nasıl mümkün? Ya valla işte ahlak bir kere baştan normalde bu... Bozulmuş durumda. Yani şu anda ahlakı düzeltebilmek için yani işte bazı önlemlerin, tedbirlerin alınması lazım. Onu da yapacak vatandaş değil, onu da yapacak yukarıdaki büyüklerimiz. Ona göre bir e, önlem alacaklar. Yani bir nasıl düzelir? Yani ona göre bir önlem alacaklar. Allah'a haksızlığın e, müsebbibi olarak, sebep olarak sistemi gösterebilir miyiz? Bugünkü Kesinlikle. rejimi. Kesinlikle. Çünkü bu sistemin yerine İslam'ın bir rejimin gelmesini ister misiniz? Ya şöyle, normalde tabii şimdi... E, Normalde e, şimdi 60 yaşındayım ben. Bundan 40 sene önceki düşüncede insanların insanlara saygısı vardı, sevgisi vardı. İnsanlar daha e, güzel bir şekilde yaşayabiliyorlardı ama şu anda tabii ki yani İslami bir çerçevede bir yaşantı olursa yani mesela 40 yıl önceden bahsediyorsunuz. 40 yıl önce kumarhaneler, işte içki bayileri ya da genel evleri, işte faiz bankaları yok muydu? Tabii ki vardı. Yani ahlaksızlık dediğimiz şeyleri bunlar tetiklemiyor mu? Tabii ki, tabii ki. Aynen, aynen öyle. Yani o gün aslında bir süreçti ama o kadar insanlara dokunmuyordu ya da dokunuyorduysa biz bilmiyorduk ama bugün muhteşem bir zirve yapmış bir durumda. Felaket. Çok çok kötü durumda. Yani çok. Mesela örnek söylüyorum. O gün faize batanlar mesela Türkiye'nin yüzde 10'u ise bugün e, faize batanlar yüzde 55, yüzde 60'ı ve bundan dolayı ödeme sorunu yaşadıklarından dolayı ailevi sorunlar veyahut işte çocuğa yansıyor, kadına yansıyor, İnsanlar hayatına yansıyor. cinayetler, intiharlar, cinayetler. Ondan sonra işte yani kendi... Çocuklarımıza bile e, normalde e, bir şekilde bir şeyleri empoze etmeye çalışıyoruz ama onlara bile bazen söz geçiremiyoruz. Çünkü senin diyor yaşadığın devirle şu andaki benim devrim diyor farklı diyor. Sen geride kalmışsın diyor çıkıyor. Ne Peki bu eğitimi, bu bahsettiğiniz fikriyatı okullarda mı öğreniyorlar, ortamda mı öğreniyorlar, medyada mı öğreniyorlar? Şu telefon bir kere en büyük sıkıntı bir. Okul sıkıntı. çıkalmamış ki ya. Ee, öğretmenini döven çocuklar ne beklersin? Öğretmenini bıçaklayan çocuklar ne beklersin? Öğretmenine şiddet uygulayan çocuklar ne beklersin? Yani siz, şekil bu. Ee, yani normalde e, arkadaş çevresi de illaki etkiliyor. Sen istediğin kadar bir çocuğuna bir şeyleri iyi bir şekilde yetiştirmeye çalış. Ama senin çocuğun da e, yani iyi bir şeyleri ver, kanalize ettin, verdin. Ama arkadaş ortamı çünkü... E, sen ne kadar iyi yetiştirdim desende arkadaş ortam bozuyor çocuğu. Bu iki iki daha dört yani bunu kabul etmek lazım. Peki bugün mesela örnek söylüyorum. Türkiye'ye şöyle bir referandum olsa yani İslami bir sistem gelsin ya da laiklik sistemi gelsin, komünizm ya da sosyalizm gelsin hangisini seçerdiniz? Ya tabii komünizm denen şey zaten bitmiştir. Yani komünizm denen zaten insanlara zaten fayda getirmedi de. Yani bu ülkede zaten e, şehri hükümlerle... Ee, keşke öyle bir şey olsa çünkü Şerî hükümlerle mi, İslam hükümlerle mi Yani bence olsa iyi olur, niye diyeceksin? Şimdi şurada adam e, birisini öldürüyor, bilmem hırsızlık yapıyor, televizyonu açın haberleri, ben televizyonda haber izlerim başka bir şey izlemiyorum, televizyonda Açıyorsun. Sizce ee. haberler mesela e, yanlı değil midir sizce? Bugünkü evet. Türkiye'deki evet. televizyon kanallarındaki mesela A Haber, AK Parti, CHP'yi de işte ulusal veyahut sol e, kanallı partilerin desteklediğini düşünmüyor musunuz? Böyle bir medya ağından nasıl doğru bilgi alabilirsiniz? Ben her türlü haberi izliyorum hepsinden A Haber'den, tut, bütün öbür yanlı yansız hep bütün haberleri izliyorum. Yani bence de demek olay şu e, normalde şimdi cinayet var, hırsızlık var, gasp var, şu var bu var hepsi bu şekilde gidiyor. E, toplum, yani o gidişatı şu anda gidişatımız e, bu gidişatta bir dur demek lazım Bu gidişata dur demek için de şimdi adam yani hırsızlık yapıyor, çıkıyor, üç gün sonra yine hırsızlık yapıyor. Benim yani normalde çevremde e, görüyorum veya televizyondaki bakıyorum. E, adam birisini, e, eşini öldürüyor veya te, işte televizyondan e, hırsızlık yapıyor veya başka bir şey yapıyor. E, ondan sonra iki gün sonra bir bakıyorsunuz. Adam iç, dış, içeri giriyor, çekiyor, genel bir şey yapıyor. Demek ki bir caydırıcılığı yok bu işin. Peki aklınızda bir parti var mı? Yani bugün şu parti olursa ya da şöyle bir parti olursa Türkiye'nin geleceği, dönüşümü değişebilir. Onun için hiç yorum yapamıyorum. Şu anda hiç bilmiyorum. Yani şu anda e, yorum yapabileceğim. Çünkü insanların gerçekten zihinleri bulanık, karışık. Çünkü gidişat şu anda e, seçimde... Ya, İlla bir partiye oy vereceğiz ya da hiç verme, vermemekle en iyisini yapacağız. Bilmiyorum şu anda e, benim şahsen kafam e, o konuda kimin ne getirip ne götüreceğini bilemiyorum. Yani o konuda bir şey söyleyemiyorum şu anda. Peki bir gibi Müslüman bir birey olarak bugünkü demokrat, layık partilerin olduğu bir seçime katılmak ne kadar doğru? Ya şimdi normalde işte biz... Şimdi bu şeyde... Ee... bunun için soruyorum? Şundan dolayı soruyorum. Şöyle biraz da isterseniz gelirseniz. Evet. Mesela Kur'an'da İslam'a göre hüküm Allah'a ya ait. Evet. Yani hükmedecek bir devletiniz de varsa o kitapla, Allah'ın indirdiği kitapla hükmedilecek. Bundan evet. dolayı biz muvahid isek, Müslüman isek, demokrat ve laiklik. Yani mesela bugün Yahudilikle hükmedeceğini ya da Budizmle hükmedeceğini ya da Hristiyanlıkla hükmedeceğini söyleyen insanlar topluluğunu tutup seçip başa getirir miyiz? kesinlikle getirmeyiz. Ama bugün laiklik ve demokrat dediğimiz şey İsviçreli, İtalyalı farklı farklı kişilerin ideolojisi ya da milattan önce bilmem falanca yıllara dayanan ideolojilerin toplanıp Türkiye'ye getirilme ithal bir durum. Evet. Bunlar da sizce Yahudilik, Hristiyanlık gibi bir e, din hatta Yahudilik ve Hristiyanlıktan daha da aşağı bir e, durumda değil mi? Yani bir Müslümanın diyor ise kendisine kişi böyle bir partilerin davetini icabet edebilir mi sizce? Etmemesi lazım değil mi? Ayet ayette de demiyor mu Kimlerdensiniz, kimlere tabiyseniz, siz de onlardansınız diye bir ayet var. Yok mu? Yani herkes önderiyle dirilecek, evet. Yani ona, onun için yani... Ama bugün Türkiye'nin %90'ı ya da %95'i oy kullanıyor ve kendi Müslümanım diyor. Evet, maalesef. Adı Müslüman. Mesela bir Müslüman, kendi çocuğunu İslam'a göre yetiştirmesi lazım. Bugün Türkiye'de bu mümkün mü? Şu, şu atlarda değil. Yani milli eğitimin mesela okulu diyor ki biz laik bir bireyi yetiştirmek için açtık bu okulları. Senin bildiğin gibi İslami eğitimde, İslami öğretimde veremeyiz. Biz layık bir bireyi yetiştirmek için açtık bu okulları ve o şekilde yetiştireceğiz diyor. Bir Müslüman böyle bir okula çocuğunu gönderebilir mi? Yani. inancına göre göndermemesi lazım. Yani. Peki ya da İslami bir eğitim, İslami bir eğitimle beraber İslami de bir hüküm istiyor, İslami bir yönetim istiyor ise bugünkü sistem de bunu bize vermiyor. Böyle bir şey mümkün mü? O da mümkün değil. Bir de İslam kendi mahkemelerinin olmasından ve bir Müslümanın kendi mahkemelerine İslam'ın Kur'an ve sünnetle hükmedilecek mahkemelere kadıya gitmesinden bahsediyor. Bugün böyle bir şey mümkün mü? Vallahi yani zannetmiyorum. Keşke öyle bir şey olsa. E, o halde bu sistemin bize bahsettiği din özgürlüğü nerede kalıyor, nasıl olacak? Yani bu toplumu aldatmak değil mi? Bu kanunla aldatıyor resmen. Aynen öyle. Yani size sizin istediğiniz şeyi vermeyerek din özgürlüğü verdiğini iddia etmesi toplumu almak yerine aptal yerine koymaktır. Aynen, aynen, aynen öyle, aynen öyle. Öyle İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz ama e, maalesef yaşayamıyoruz. Yani bu hepimiz için geçerli. Ya da şöyle diyelim, İslam'ı yaşamamız için Türkiye'de güzel bir, iyi bir mücadele vermemiz gerekli. Kesin. Çünkü bahsettiğimiz şeyler her biri ister istemez bizim önümüze engel olan sebepler, nedenler. Ya öyle. Mesela ben şimdi sabah, öğlen e, namazını inşallah yeda ettim. Şimdi mesela normal siselerde çalışıyorum, i̇ş, işimden dolayı mesela. E, yani bazen şeyleri kaçırıyoruz mesela, iş olayına düşmüşüm şimdi. Yani e, şeyden dolayı, iş olayından dolayı veya başka şartlardan dolayı e, normalde hani bunun şey değil, sıkıntılı değil bu, bu işle ilgili falan. İnsan istediği zaman her zaman vakit bulabilir ama yani ve bunun... Birçok şeyde vakit bulup e, dört dörtlük e, normalde yaşayabileceğimiz şeyleri yaşayamıyoruz mesela. Nefsimize yani. uyuyoruz. Maalesef öyle işte. Maalesef şimdi... Yani... Bu bizim kişisel sorunumuz. Yani bahsettiğiniz şey gerçekten kişisel bir sorunumuz. Yani bugünkü sistemin, rejimin bizim o dükkanımıza müdahale etme gibi bir lüksü yok, bir imkanı yok. Bugünkü aciz bir sistem. Çünkü öyle bir aciz bir sistem ki maalesef... Allah ve Teala'nın yerine kendisini koyarak da bir nevi çünkü Allah ve Teala diyor ki mesela namaz kıldığınızdan bahsettiniz. Okuduğunuz ilk sure Fatiha Suresi ve okuduğunuz ikinci ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabb olan Allah'adır. Yani alemlerin Rab, yani alemlerin kanun koyucusu, alemlerin sahibi, alemlerin meliki, alemlerin terbiye edicisi manalarına gelen bir kelime. E bugün bakıyoruz ki bu memlekette Rab maalesef kendisi farkında olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller olmuş, kanun koyanlar olmuş ya da bu memleketi yöneten insanlar olmuş. Biz de bu konu hakkında yapmamız gereken şey şu olmalı değil mi? Yani biz böylesi şeyleri öncelikle dinimizi öğrenip, inancımızı bilip, Kur'an ve sünnet üzere kaynakları üzerinden öğrenip, kendimizi muhafaza ederek bu toplumun içerisinden Allah'ın huzuruna ayrılmamız gerekli değil mi? Aynen öyle. Maide 44. Oraya bir açıp bakarsanız. Maide 44. ayette Allah Teala şunu söylüyor. En sona, en alta doğru. Diyor ki, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise, işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Bu ayete, Bizi... bu ayete muhatap olan devlet yöneticileri maalesef. Aynen öyle. Aslında birçok kişinin bilmediği bir ayeti biliyorsunuz. Ya bu şu demektir, bir konu hakkında bilinç sahibisiniz demektir. Yani, yani işte, ya şimdi e, <gülüyor> fazla şeyim yok, vaklim yok aslında da. Konuşmaktan çekiniyoruz diyorsun? Bana çekilmedi. Ya işte şey belli, şekil belli. Şimdi normalde dediğim gibi... 60 yıl mesela yaşadığınızı bahsediyorsunuz bu sistemin içerisinde. Bizim yaşımız 30, sizin yarı yaşınız. Şimdi sizin birçok konu hakkındaki şahitiniz veya tecrübeniz bize de bir konuda yol gösterebilir. O konu hakkında hani sorular soruyoruz. Siz kendi tecrübeleriniz ya da... Bu toplumun bir zamanlar şöyleydi ama bu zamanda şöyle yaparsa daha güzel olur diye eğer fikirleriniz varsa bunları paylaşırsanız binlerce insana da hiç değilse bu konuda fikirleriniz ulaşır. Valla fikirler yani şöyle söyleyeyim tabii ben yani çok hani birçok konuda bilgili olduğumu söyleyemem ama yani mümkün olduğunca e, şu andaki dediğim gibi şu anda normalde İslam'ın e, yaşantı normalde ve sistemdeki yaşandığı şey değil yani. E, Normalde uy, uygun bir yaşantı değil, onu onaylamıyoruz. Mesela Maide 44. ayetten bahsettiğiniz ya, Maide 44. ayete göre bugünkü toplum zaten gidip bir sanda oy kullanır mı? Kullanmaması lazım. Kullanırsa ne olur? Günay giren ha, ne olacak? Şirk koşmuş olur mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya öyle de. şimdi benim şöyle beraber çalıştığımız bir arkadaş var, şeyde İstanbul'da e, medrese eğitimi almış. Biz onunla akşama kadar iki kişi çalışıyoruz zaten, Biz halı, halıcıyım ben, halı işi yapıyorum da. Bu konuları akşama kadar günde herhalde 5-6 saat konuşuyor. O da çok o benden çok bilgi. O medrese eğitimi almış şeyden. Ee, cemaatlerden falan. Cemaat şu şey, yakın zamanda vefat etti ya şeyimiz. Mahmut Efendi. Mahmud Efendi'nin şey şeyinden ama yani ama maalesef Mahmut Efendi'nin taifesi, bugünkü sistemi desteklemediğini söylemesine rağmen birçok Batılı da maalesef destekliyor. Vallahi oğlanda bir şey söyleyemeyeceğim ama yani o şey arkadaşımız da aynı, dediğim gibi benden e, bu konularda daha bilgili, o kesinlikle o, şey yapmıyor. Yani akşama kadar bu konularda onu sistemin onaylanmayacağını, e, cuma namazına bazen e, yani zorunlu olmasa bile ona bile gitmeyeceğimiz. biz dükkanda eda ediyoruz namazlarımızı, yani gitmeyeceğini çünkü sistemin e, bozuk bir sistem olduğunu, yanlış sistem olduğunu söylüyor ama ama aslında bahsettiğiniz şeyler mesela bu bahsettiğiniz cemaatin önde gelenleri tam tersine yani camilere gidilebilir bugünkü partilere e, oy kullanılabilir en iyi işte İslam'a en faydalı onlar diyorlar İslam'a en faydalı olan partiler seçilip başa getirilebilir diye batıl bir inançları var maalesef yani Batılın, ha, yanlışın içerisinden doğruyu bulabilir miyiz? Mesela bataklığın içerisinde doğruyu aramak yerine bataklığı terk edip de daha doğru olan bir yere toplanmamız gerekli değil mi? Bu da Kur'an ve sünnetin çerçevesi olması, çevresi olması lazım değil mi? Benim arkadaşımızın da e, savunduğu nokta o zaten. O zaman alt tabakasında dışa vurmayan bir inanç var diyelim. Var. Zaten kesinlikle o, o da o yönde beni enfat işte etmeye çalışıyor. Yani kesinlikle bu sistemin... E, sisteme uyulmaması gerektiğini, bu sistemin yanlış olduğuna ama mesela camilerden bahsediyor ya, camilere biz gitmeyiz vesaireden. Aslında çok doğru bir şey yapıyor. Niye? Bugünkü camiler de layık sistemin hakimiyeti altında. Yani mesela ellerine verdikleri hutbeler tam manasıyla layık sistemin düzenlediği hutbeler. Çünkü maide 44 ayeti biz camilerde duymuyoruz. Nisa 60. ayet mahkemelerden bahseder. Allah'ın indiriliğiyle hükmedilmesi gerekli. Hükmetmiyorsa onların tağutlar yani kafirler olduğundan bahseder. Bu ayetleri biz mesela camilerde duymuyoruz. Çünkü layık sistem bunları eğer toplumu okutturur, bilinçlendirirse biliyor ki kendi... Ayağına sıkacak, kendi bindiği dalı kesecektir. E bundan dolayı böyle camiler Allah سبحانه ve Teala'nın razı olduğu camiler mi yoksa layik sistemin razı olduğu camiler mi olur? Tabii layik sistemin olduğu camiler olmaz herhalde. Layik sistemin razı olduğu camiler mi olur o camiler? Yoksa Allah سبحانه ve Teala'nın razı olduğu camiler mi olur? Yani şey e, şimdi Cenab-Allah'ın e, ona tabi olup onun emrettiği gibi o şekilde yaşamak herhalde bizim için en doğru olandır. Yani yoksa öbür türlü herhalde yapılan şey yanlıştır yani. De şey de müsaade isteyecektim. Teşekkür ederim. İnşallah yani en kısa zamanda, en yakın zamanda inşallah güzel bir insanların yaşantı içine girerler. İslam yaşantı içine girerler. Çünkü yani biz artık yaşımızı başımıza aldık. Biz artık tek ayak çukur hesabında ama bizim çoluğumuz, çocuğumuz İnşallah onlar için ben endişeleniyorum. Yani biz artık bizim şeyimiz yavaş yavaş bitti. Ama inşallah onlar için hayırlı bir gelecek olsun. İnşallah onlar hayırlı bir şekilde yetişsin. Çünkü gerçekten şu anda toplumun gidişatı şey değil, hoş değil. Yani inşallah düzelirdim ben. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Hadi. <gülüyor> فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع في وني خايف